Tabloyu, 430 sayısını 5 farklı yoldan yazacak şekilde doldurun. Hmm... Biraz düşünelim. 4'ün yüzler basamağında olduğunu açıkça görebiliyoruz. Yani, buraya 4 yazarsak, 4 tane 100 anlamına geliyor. 3 ise onlar basamağında. Yani 3 tane 10. 4 tane 100, 400. 3 tane 10, 30 etti. Yani 430. Bunu başka bir şekilde de yazabilirdik. Örneğin, 3 tane yüzde olabilirdi. O zaman, yüzler basamağından bir yüzlük alırdık ve onlar basamağını eklerdik. Yani buradan bir yüzlük alırsak ve onlar basamağını eklersek, 100, 10 on tane onluk haline gelir. Sonuç olarak, 10 on tane onluğumuz ve bunun yanında 3 tane onluğumuz daha var. Yani artık 13 on tane onluğumuz var. Bu biraz kafa karıştırıcı gibi görünüyor. Bu yüzden bunun 430 olduğunu unutmayın. Yani 4 tane yüzlük ve 3 tane onluk. Ve bu da 3 tane 100 artı 13 tane 10. Bu da 300 artı 130 demek. Yani sonuç 430. Aynı şekilde bunu 200 artı 230 olarak da görebiliriz. 230, 23 tane onluk demek. Yine aynı yoldan yaparsak 100 artı 330. 33 tane 10, 330 eder. Ve son olarak da bunu, 0 yüzlük, 43 onluk şeklinde de yazabiliriz. 43 tane 10, 430'a eşit.